Yeni sezon açılışı 3, 2, 1 Başladık! Baturay'ın memesi Baturay sarkıyor Salla Baturay memeleri Ne oldu lan o mutlu nefi? Normal kendini motorcu sanıyor Sivrisinek gibi gözlük takıyor clickbait yapıyor ama mi botreyi taklit ediyorsun. Videon izlenmeyince ağlıyorsun. Ağlama mi, ağla. Keşke kanalın annenin olsa. tofa amile kalır o pal korsa kendi logun olmuş sanıyorum. Mazacı beni ön kenledi. Şoförüm mana laflar etti Sakin oldurup kâbus hepsi Cahreyn nutsun Kurt adamlardan dava edin Yiyemediğin şey bu mu kalmıştı Halil'in ayağın gibi puanı bir Danla bilir Neden herkese yalak diyorsun? Sen şey mi yaptın bu serileri mi böyle Sen Kurt adamlardan bir tek yalak sensin Kırkın ışınmak saçım benziyor aynı kokancaya Brain Man yaptığın en iyi bu mu? Al sana en iyisi oldu bu Başak anca evinde videoları çeksin Aa çok çok özür dilerim Öyle, Öyle demek istememiştim, istememiştim. Yasin'ci Meryem geliyor Burak lastik mi takıyor Ruhi böbrek mi çalıyor Ancak kasaptan çarlar Furkan yeter gelinle video atma Onun adı da enis benimle karıştırma Kırmızı kafa hem can Sen de kel olmuşsun moda Murat başlığı ağzımı koymuşsun Murak kendi görse seni hemen eşyalar O anne evlen her gün de altyazı Kevaiş'e Atakan Saçımı kıskandın Fatih'te senin gibi de hava kıskancı Bilal'in ne işi var gurur Youtube'u bırakıp çay toplasın Duygu küsü oldu Çakma, Çakma bir sene ışın Selan'ın sözü gelsin, gelsin Onunla bir yarışın bir <gülüyor> Ya o tam <gülüyor> olamayayım bunu ezberledi bizi <gülüyor> Gel ve şişman. İki saattir millete sallıyorsun Sen kendini bir şey mi sanıyorsun Arkandaki arabaya kanıyorsun. Ya La ya, o kadar yanımda şarkı söylüyorsun Sesin bok gibi beni kıskanıyorsun Şimdi bundan da bulup gidiyorsun